Rahatlatıcı videolar Rahat edici videolar Demek Her neyse arkadaşlar Hemen başlayalım <gülüyor> Diye yaparmışım Ağız sesleri falan çıkabilirim Şuma yapmayacağım İlk mesela tırnak İzlediğiniz exactly. için